Merhaba ben Reyhan Hoca, Ankara'da dezavantajlı bir bölgedeki bir devlet lisesinde edebiyat öğretmeniyim. Her şey bir gece ansızın gelen Covid-19 vaka haberiyle başladı. Ne yapmakta olduğumuzu tam da bilemeden, ürkek, şaşkın, endişeli, karamsar ve telaşlı bir şekilde vedalaştık. Artık yeni hayatımızda hep özlediğimiz, daha çok vakit geçirmek istediğimiz evlerimizdeydik. Ama neden mutlu değildik? İlk canlı dersim bittiğinde büyük bir gurur ve kıvanç vardı gözlerimde. Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca'nın sözleri yankılandı kulaklarımda. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. O gün telefonumuz, tabletimiz ve bilgisayarımız okul olmuştu. İçimizdeki öğrenme ateşi hep yandıkça öğrenmenin bilginin var olduğu her yer okuldu aslında. Bu dönemin benim için en güzel yönü daha çok okuyabilmem, daha çok araştırma yapabilmem, uzaktan eğitimlere katılabilmem, kısaca kişisel ve mesleki gelişimime ağırlık verebilmem oldu. Beni en çok derinden etkileyen ise maddi imkansızlıklar, internet sıkıntıları ve benzeri nedenlerle canlı derslere erişebilme imkanı bulamayan öğrencilerimiz oldu. Canlı dersler, zoom görüşmeleri, hiçbiri yüz yüze görüşebilmenin, yüz yüze ders anlatabilmenin sıcaklığını veremedi ne yazık ki. Donuk görüşlerimizin üzerine bir de zoom yorgunluğu eklendi. Artık ders dilimiz yoktu. Teneffüs aralarında öğretmen arkadaşlarımızla içtiğimiz o keyifli çaylar yoktu. Koridorları çınlatan, neşeli öğrenci sesleri yoktu. İlk kez tiyatro, opera, sinema ile tanışan öğrencilerimle yaptığımız kültürel faaliyetlerimiz yoktu. Bizi hırpalayan, örseleyen koskoca bu yokluk içinde ben içimdeki o hiç tükenmeyen umuda tutundum. Bir de bana öğretmen olduğumu tekrar tekrar hissettiren öğrencilerimin o sımsıcacık seslerine tutundum. Dileyim tüm öğrencilerimizin daha adil şartlarda eğitim ve öğretime ulaşabildiği yeni bir sistemle yolumuza devam edebilmek. Yahya Kemal'in ben Ankara'nın en çok İstanbul'a dönüşünü sevdim dediği gibi, ben de bu ayrılık hikayesinin en çok kavuşabilme ihtimalini sevdim.